Merhabalar efendim. 6 ay mağarada yaşarsanız ne olur? Çok şey olur. 1972 yılında Michel Sifran'da bir mağara bilimcisi, Teksas'ta bir mağarada karanlıkta hiç gün ışığı görmeden 179 gün yaşamış. Tabii yüzeydeki bir ekip tarafından da izlenmiş. Kendisi de tansiyonu ölçmüş, EG'sini ölçmüş, EKG'sini çekmiş. Bütün bunların hepsini yapmış ve aynı zamanda gün içerisinde de ufak zeka oyunları ve bulmacaları çözmüş ve bunun ne kadar değiştiği konusunda bir takım kayıtlar tutmuş. Tabi bu hikaye şuradan kaynaklanıyor. Biyolojik saatimiz gün ışığı görmeden nasıl çalışıyor? Hatta 1972 yılındaki bu çalışmadan sonra ilk defa bu çalışmayı kullanan kurumda nasıl olmuş? Neden? Çünkü izole olarak uzay istasyonunda vakit geçiren astronotların biyolojik saati nasıl çalıştığı konusundaki boşlukları bu çalışmalardaki ilk bilgilerle doldurmuşlar. Tabii bu biyolojik saatimiz o kadar önemli ki 2017 yılında biyolojik saat üzerine çalışma yapan 3 bilim adamı Nobel tıp ödülünü kazanmış. Ve aynı zamanda bu biyolojik saatimizle ilgili yapılan çalışmayla günümüzdeki şu anda bu videoyu izlediğiniz cep telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarın da bir ilişkisi var. Gelin isterseniz bu ilişkiyi kuralım. Hatta bu ilişkiyi biraz daha ileri götürelim. Hem insan vücudunun çalışması... Hatta ve hatta diyetlere bile bağlayabiliriz. Normalde biyolojik saatimiz iki temel değişkenle çalışıyor. Bunlardan bir tanesi iç zamanlayıcılar bir de dış etkenler. İç zamanlayıcılar tansiyonumuz, vücut ısımız ve kortizol düzeylerimiz. Ve bunlar günlük belli bir salınım içerisinde gerçekleşiyor. Buna karşın dış uyarıların içerisindeki en önemlisi gün ışığı ve bunun yanında sosyal hayatımız, iş düzenimiz, günlük çalışma şartlarımız... Ve okul gibi bir takım sosyal faktörler geliyor. Michel 0 başta mağarada tek başına yaşarken bu 24 saatlik döngüsü bazen 50 saate kadar çıkmış. Fakat sonra tekrar aşağı inmiş, 24 ile 25 saate arasında bir yerde sabitlenmiş. Yani biyolojik saat yeniden kendi eski kurgusuna geri dönmüş. Tabi burada önemli bir soru var. O da şu Michel Sefer başlıyor. Karanlıkta yaşamamış. Karanlıkta yaşamak çok zor. Böyle bir izolasyon deneyi yapmanın ne kadar zor olacağını tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla ilk eleştiri oradan gelmiş. Demiş ki ya bu adam bir saatiyle gün ışığı ve 24 saatlik bölge arasında bir ilişki görüyor. E ama orada sunu aydınlatma yani elektrik, akülü, pilli bir takım lambalar kullanmış. Bu da bir hata değil mi? Evet demişler ama gün ışığını tamamen ortadan kaldırmak söz konusu değil. Çünkü gün ışığı bizim temel ihtiyacımız olan ışık ve gün ışığını algılayan retin adımı, ki tabakamızda bazı özel melanopsin adlı hücreler var. Ve bu hücreler gün ışığını algıladıkları andan itibaren SCN adı verilen bir merkeze uyarı gönderiyorlar. SCN de hemen yanındaki epifiz epifizmizini haber veriyor ve melatonin salgısı düzenleniyor. Ve buna bağlı olarak biz gündüz uyumluk, gece ise uyku haline geçiyoruz. Bu oldukça önemli bir bulgu. Fakat bunun yanında farklı bir olay da var. O da şu, görme kaybı yaşayan kişiler, hatta gözünü kaybeden kişiler hala 24 saatlik döngüye dönebiliyorlar. Dolayısıyla vücudumuzda sadece bu hücreler değil, gün ışığını algılayan başka bir takım hücreler var. ve Bir takım sistemler geliştirilmiş ve bu sayede biz 24 saatin biraz üzerinde olsa da günlük dengemizi sağlayabiliriz. İşte uzun yolculuklar sonucunda olan jetlag da buna benzer bir şey değil mi? Yani buradaki bir zaman diliminden başka bir zaman dilimine uçuyorsunuz. bir büyüdü sonra ne oluyor? O zaman dilimine ve oradaki 24 saatlik döngüye uyum sağlıyorsunuz. Bu çok önemli. Ama sadece melanopsinler değil. Vücudunda her hücrenin bir biyolojik saati var. Her hücrenin kendi içerisinde bir döngüsü var. Ve bu döngü 24 saatin biraz üzerinde olmak üzere hemen hemen bütün vücudumuzda ortak olarak paylaşılan bir döngüyü sağlıyor. Peki bunun bizim açımızdan ne önemi var? En basitinden diyette olan şey. Eğer biz uyanık kalmamız olan zamanda yemek yiyoruz, bir sorun yok. Ama gece uykumuz kaçtığında yemek yediğimiz zaman bir biyolojik saatimize karşı ne yapıyoruz? Yanlış veriler gönderiyoruz. Ve bunun sonucunda biyolojik saatimiz bozuluyor. İşte başta depresyon, anksiyete, verimlilikte düşme, ve hatta hatta damar hastalıkları, bazı kanserlerin niye nöbet tutanlarda, niye cigece çalışanlarda fazla görüldüğünün bir ipucu olarak bu yorumlanabilir. Başka bir konu daha var. O da şu. Biz kendimizi gün ışığının haricinde başka ışıklarla da muhatap ediyoruz. Neden? Çünkü insanoğlu hayatını tamam dışarıda geçirmiyor. Genellikle kapalı ortamlarda ve suni ışıklarla karşılaşıyor. Ve normalde biliyorsunuz güneş ışığı beyaz bir ışık değil, güneş ışığında yeşil, turuncu, sarı ve mavi renkler var. Ve bizim kapalı ortamlarda elektrikle elde yani ettiğimiz ışıkta ise mavi ışık da var. Hatta hatta cep telefonlarında, tabletlerde, bilgisayarlarda da mavi ışık var. Ve dolayısıyla biz gece bu tür ışıklandırmaları kullandığımız zaman ki bunun içerisine LED ampulleri de sokabilirsiniz ve çok fazla bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerle uğraştığımız zaman hep devamlı bir mavi ışığa maruz kalıyoruz. Ve mavi ışığa maruz kaldığımızdan dolayı biraz ben bahsettiğim uyku ormanının salınımını da engelliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Biyolojik saatimize yanlış veriler gönderiyoruz. Ve biyolojik saatimizde bu yanlış verileri algıladığından dolayı vücudumuz Tamamıyla farklı bir düzeni tutturuyor. İşte bu farklı düzenlerin aslında hastalıkların gelişiminden de sorumlu tutulduğu düşünülmekte. Dolayısıyla insanların aslında bir aydınlanmaya ihtiyacı olduğunu ve tüm ışıklandırma sistemlerinde mümkün olduğu kadar bu mavi ışığın azaltılması gerektiğini savunuyorlar. Fakat bunu savunurken karşı tarafta biraz bu işe ağırdan oluyor. Niye ağırdan oluyor? Çünkü insanda uyumazsa ne yapıyorlar? Tüketiyorlar, yemek yiyorlar. Bu da ekonomi ve dünya için iyi bir şey. Hatta ve hatta size şunu söyleyeyim. Cep telefonlarınızdaki mavi ışığı azaltmak için özel bazı aplikasyonlar var. İşte mavi ışık, mavi gece, gece baykuşu gibi bir takım aplikasyonları kullanarak bilgisayarınızdan, cep telefonunuzdan gelen mavi ışığı azaltıyorsunuz. Ve böylelikle biyolojik saatinize uygun olarak çalışıyorsunuz. Başka bir konu daha var ki o da diyetle ilgili olan bir konu. Biliyorsunuz hani biyolojik saatimize uygun olarak beslenirsek, 51 saatten sonra bir yemek yeme alışkanlığımızdan kurtulursak, kilo almamızın önündeki savaşlardan bir tanesini kazanabiliriz. E, işte bakın biyolojik saatten nereye geldik? Biyolojik saatten hastalıklara, hastalıkların oluşumuna, cep telefonlarına ve hatta ve hatta özellikle Aydınlatma da artırılması için bazı özel programlar kullanmaya başlamış durumda. İlk baştaki mağara adımız Michel 0'a geri dönersek, Michel 0 tamamıyla bu suni ışıkla karşılaştığı dönem içerisinde, zaman içerisinde özellikle küçük zeka oyunları ve bulmacalarda ilk başta çözdüğü zamanı yakalayamamış. O zaman yavaş yavaş küçük de olsa uzamaya başlamış. Yani sunu ışıkla karşılaşıldığı zaman sizin verimliğiniz de düşüyor. İşte bu biyolojik saatin çalışması hastalıkların oluşumunda bize bir takım bilgiler getiriyor ve onun ötesinde de aralıklı oruç ya da intermittent fasting denilen belli saatlerde beslenmeye doğru giden time-restricted feeding yani zaman kısıtlamalı beslenme denilen yeni bir konuyu gündeme getiriyor. İşte bu yeni konuyu da size Başka bir videoda aktaracağım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.